Çalışacağız. Bu seride e, beraber Unity uygulamasında yani Unity Adafuse ve C Sharp uygulamasında bir oyun yapmaya çalışacağız. E, bu üç e, bu uygulamayı bulursam yani indir, indirme linkini koyacağım açıklamada onu görebilirsiniz. Sanırım koymayacağım çünkü çok zor bulduk bu üç tane uygulamayı. Ama bulursam yani koyacağım yani koyacağım. Evet. E, bugün beraber e, söylemeyeceğim. Farakman... E, aile ve çocuk kodlaması. Yani kodlama değil. Onu yapmayı. Pienci fotoğrafları koymayı. E, ve renkli renkli materyal yapmayı öğreneceğiz. Ve o zaman zaman kaybetmeden videonun <gülüyor> devamını izleyelim. Evet. Videonun Zaman kaybetmeden videoya geçmiyoruz. Videonun <gülüyor> devamını istiyoruz. Ee, bu arada bu videoyu beğenmişsiniz. Lütfen e, abone olmayı ve like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Çünkü zaman kaybetmek istemiyorum. Ve bye, bye. Geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi burada şeyimiz var. Ee, burada ilk önce Unity açtığınızda Unity hub getiriyor. Burada project kısmı var. Ben hiç projem yok. Ee, burada install kısmı var. Bunlar zaten çok önemli değil. Burada install kısmında bu çok önemli. Ee, siz mesela unity engine'iniz hangi model? Bunu ilk önce bakmalıyız. Mesela unity 2021 1.10 f1 versiyonu benimki. Burada da, burada, pardon, add kısmına geliyorum. Burada Bunları içinde bakın benim versiyonum bu bunun için bunu indiriyorum 2021.1.11f1 bunları indiriyoruz ve burada da yoksa sizin ki kendi unitinin sitesinden indirebilirsiniz burada account kısmı var burada çok önemli bir şey var Manage License'e geliyorsunuz. Şi, siz şimdi burada ilk önce burada sign in yapmanız gerekiyor tabii ki. Burada sign in yapmalısınız. Ee, sonra Manage License sign in yaptıktan sonra man, Manage License kısına e geliyoruz. Activate New License basıyorsunuz burada. Ee, Unity, Person yani Unity Plus veya Unity Pro'nuz varsa... Bunu basıyorsunuz yoksa çünkü benimki de yok seni al seri anlamda burada geliyorsunuz e, bunu basıyorsunuz unity personal i don't use unity in professional e, bilmiyorum ne ne ne ne şimdi biraz bekliyorsunuz sizin için yeni bir e, lisans veriyor şimdi new basıyoruz burada project kısmında biraz bekliyoruz Tabii ki biraz çünkü çok şey o e, profesyonel bir uygulama olduğu için biraz beklemeliyiz. Adısını koyuyorum. Ganura koyuyorum. Yani <gülüyor> silah ura. Silah, silah ura gibi bir şey. Şimdi burada e, farklı şeyler var. 2D, 3D. Bunları bilmiyorum hala. VR, Mobile 2D, Telefon 2D, e, Telefon 3D ve AR. Ben şimdi 3D oyun yaptığım için 3D'yi basıyorum. Ee, biraz bekliyoruz şimdi burada ben bu arada videoyu keseceğim burada çünkü çok beklemek istemiyorum bye bu modeller var mesela Val, tal ben çok tal seviyorum mesela e, tal çok güzelmiş niye bunu kullanıyordum bilmiyorum gerçekten farklı farklı modelleri var ilk önce burada e, şeyleri hiyerarşi şeyleri tanıtacağım hiyerarşi e, sizin sizin e, yani aslında... Bilmiyorum nasıl anlatayım şimdi gerçekten bilmiyorum. Ee böyle... Mesela... Şeyleriniz var. Bir ışığınız var burada. Bir de... Şeyiniz var. Ee, bir de kameranız var. Bu burada geliyor zaten. Görüyorsunuz. Hiyaraşı kısmına geliyor. Mine kamera ve... Direct... Light. Bunlar zaten buraya geliyor. Her ne kadar objektiniz varsa... Objeniz varsa... Bu buraya geliyor zaten. Evet şimdi e, proje kısmına geldik. Siz e, proje kısmında yani aslında mesela bir projeniz var mesela bir e, fotoğrafınız mesela burada var. Ama bu fotoğraf burada değil yani aslında. Yani bu fotoğraf e, bu proje e, kısmında kaldığı için e, kullanmıyoruz ama istediğimiz zaman da bunu sayfaya atılabilir kullanabiliriz. Yani aslında bu böyle kalıyor. Ki mesela biz bunu burada koyuyorum. Şimdi mesela sonra işimi yarayabilir gibi bir şey diyebiliriz. Ee, şimdi biz, şimdi biz onun çok, onunla çok işimiz yok zaten. Ee, burada e, SS kısmı var. Burada mesela bir fail getiriyorsunuz falan böyle burada kalıyor. Ee, burada mesela daha fazla mesela şey yani bu da proje kısmı gibi diyebiliriz gibi diyebiliriz, dilebiliyoruz, diyor, diyor, diyebiliriz. Yani diyebiliriz, onun gibi diyebiliriz yani çok farkları yok aslında. Yani şimdi bunu siliyorum çünkü ihtiyacım yok zaten. Bir de inspektör kaldı. E, inspektör hani bir şeyin ayarlamaları. Mesela bu ışığa burada basıyorum, burada bütün onun bütün ayarlamaları getiriyor. Mesela ışığın rengini mesela söylüyor. Şey, şimdi çok merak ediyorum. Böyle olursa ne olur? Şimdi ama çok önemsemiyoruz zaten. E, kapatıyoruz. E, böyle ışığı falan seçmek istediğimizde mesela veya bir şeyin e, ayarlarını değiştirmek istediğimiz bir kısım orada değiştiriyoruz. Biz bununla çok işimiz olabilir. Çok işimiz olabilir. Evet şimdi farklı bir kısma gelelim. Um, hangi kısım um, şey kısmı um, neydi adıslı um, şey? Bu arada ben birisini frag fragmanda söyleyemedim. Um, şey o aile ve çocuğu aile ve çocuğunu parent sanırım parent buradan bakalım sanırım parent ve um, children children bu um, yani sanırım <gülüyor> parent ve children the child parent parent ve child bunlardı yani aslında böyle söyleyeyim ki mesela eee göstereyim şöyle sizin için bu, bu kadar mesela mesela yapmayacağım. Hirashi kısmına burada bir eee aratı işareti var. create onu bastığımız zaman pardon eee chair obje diyor burada. Burada Entry to kısmına geliyoruz. Bir küp seçiyoruz. Ve görüyorsunuz zaten bunlar ee, şeyde olan yani Unity'de olan hazır şekiller. Mesela bir de zemin var. Bir de zemin koymalıyız şimdi. E, zemin nerede? Plane. Evet bulduk zemini. Yo, zemin buraya gitmesin bu buraya gitsin ki burada dursun bu da biraz daha şöyle olsun ki böyle dursun istiyorum ve bu yani ki yani mesela siz şimdi söyleyebilirsiniz ki mesela aile ve çocuk ne anlamayı geliyor yani ne işimize yarar şimdi söylüyorum burada burada zaten söylemiştim hiyerarşi şey kısmını bir mesela küp mesela küp zeminin yani küp Zeminin çocuğu olmasını istiyoruz. Ne an gelir? Yani cube. Şöyle basılı tutuyoruz. Bu arada ben bir şey anlatıyorum. Burada şunu da anlatayım. Yani bilmeniz gerek çünkü ee, Mouse'un farenin sol, sağ sağ butonunu basarak basılı tutarak görününü, görünüşünü değiştirebiliyorsunuz. Ee, sağ butonu hiçbir hiçbir şey, sol butonu hiçbir şey yapmıyor. Ee, bir de ortasındaki ee, bu şey var ya donuyor. Onu e, böyle yukarı aşağı şey yaparken bu zoom zoom yapıyor. Bir de basılı tutarken sayfayı şöyle hareket ettirebiliyorsunuz. Bunlar çok önemli değil. Zaten konumuza geri dönelim. Geri dönelim. Evet. Ee, buraya getiriyorum. Ee, bu üzerinde basılı tutarak mouse'un ee, sağ sol tarafını Plane'in üzerine getiriyorum. Ve bırakıyorum. Bakın Plane. Şimdi Cube. Aslında Plane'in yani, Evet sanırım şimdi oldu. Olduysa çok sevinirim. Çünkü sevinirim yani. Sevinmez değilim. Zaten biliyorsunuz. Aa, şimdi yanlış bir şey oldu. <gülüyor> şimdi Plane e, Cube'un Yani Plane küpün yani zemin küpün çocuğu oldu ııı ee, yani zeminin üzerinde asılı tutarak so, e, farenin sol tarafını e, sol butonunu e, buraya getiriyoruz Aa, bir dakika kaldı şeyden pardon ben bunu getireyim geldiler gitmiyorlar bu arada e, şey bunu nasıl tutuyoruz küpün üzerine getiriyoruz bırakıyoruz ve gördüğünüz gibi şimdi e, aslında ııı e, oh. Anladım. O doğruydu. O yaptığım doğruydu. Böyle yapıyorum ve şimdi küp zeminin çocuğu. Böyle küpü hareket ettirdiğimizde normal kendisi hareket ediyor. Ama ama zemini hareket ettirdiğimizde küp zemin ile beraber gidiyor. Bir aynen bir aile ve bir çocuk gibi. Aynen onun gibi yani. Evet arkadaşlar parun bilim e, rekordum süresi bitti. kaydedilen bir doğru mu? Evet söyledim ki mesela düşünün ki mesela bir oyunda mesela düşmanınıza ok fırlatıyorsunuz. Ve ok e, onun e, body neydi body neydi onun içine giriyor ve o düşman hareket ettiğinde o ok da on, o ile birlikte Hareket ediyor o düşman da birlikte hareket ediyor. Bu aynen onun gibi. Yani ok düşerse kendisi düşer. Düşman düşmez. Ama ıı, ama ıı, yani düşman düşerse ok onunla düşer. Pardon şey oldu. Far bir dakika. Ee, evet. Öyleydi ben şimdi geliyorum pardon. Evet arkadaşlar ben şimdi geldim tekrardan. Ee, ilk önce biz burada. Onu zaten şimdi açıkladım sizin için. Ee, şimdi burada beraber ne yapacağız? Ee, materyal yapmayı öğreneceğiz. Şimdi beraber. Bunun için ee, farklı bir yere gidiyoruz. Biraz o tarafta daha o taraf. Böyle buraya mesela burada iyi. Burada ilk önce bir şey yapıyoruz. Böyle ee, bir küp. Yok, bir zemin koyuyorum. Şimdi de e, önceden indirdiğim P PNG, yani PNG fotoğrafı koyuyorum, buraya getiriyorum e, proje kısmına. E, gelsene, gelsene, gel. Asest kısmına getiriyorum, pardon. Bunu, şimdi, burada e, mal farenin sağ butonunu basarak, ee, bunu crates kısmına geliyorum burada ve burada materyal yazıyor. Bunu basıyorum. Bunu adısim ne koyuyorum? Mesela ne bileyim png image ee, ve şimdi e, burada görüyorsunuz zaten ee, burada e, bir kısım var. Yani ilk önce bu PNG'yi alıyorum. Bu PNG fotoğrafı. Ve atıyorum oraya. Ki bu orada yerleşsin. Ve onun rengini alsın. Böyle. Alıyorum bu PNG'yi. Yani albedo kısmına atlıyorum. Bunu atlatıyorum. Şimdi. Şöyle. Bunu şey yapıyorum. Ben zaten ilk başta size söyledim ki bu fotoğraf bir PNG fotoğrafı yani e, arkasında hiçbir şey yok fotoğrafın arkasında ve boşluk zaten sadece boşluk var şimdi biz e, o boşlukları açmak için o modu açmak için bir şey yapmalıyız burada render di rendering diye bir mod var sanırım rendering mod Burada eee kipak sanırım veriyorum. Bunu açıyorsunuz. Bunu fade kısmına getiriyorsunuz ve material hazır. material alıyorsunuz. Bunu atlatıyorsunuz. Eee bir şey diyeceğim. Ben bunu atlatırdım ama <gülüyor> bir şey oldu ki hiçbir şey olmadı. Niye Bilmiyorum. <gülüyor> ben bunları eskiden yani önceden yapmıştım. Olmuştu ama şimdi niye olmadı bilmiyorum. Sanırım ee, bir şey deneyeceğim şimdi. Kameramızı buraya getiriyorum şimdi ilk başa. Aa orada. Evet. Şöyle. Bunu getiriyorum. Getiriyorum. Şöyle bunu. Niye getiriyorum bunu? Orayla ee, oyun modundan. Şimdi kapatıyorum bu videoyu. Ee, burada... Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsiniz. Bu, vide bu videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ve bu arada zili da açmayı unutmayın. Beğenmeyi ve yorumlar yazmayı da unutmayın. Ee, burada ben e, videomu çekiyordum. Bu videonun e, son şeyinde. E, son saniye dakikalarında ki kendim de e, farkında olmadığından e, şey e, ekran kaydını açmamıştım ve görüntü gelmemişti ve bunun için hiç şey koymadım yani e, devamını koymadım pardon e, ama bunu so, bu sorunu e, zaten şimdi size anlatacağım e, ben video ortasında bir ses görüntüsü olmuştu ve bu videoyu kapatmıştım ki yeni bir video çekeyim diye. Yeni bir video çektim. Ama e, bu sonunda e, ekran kaydını açmayı unuttum ve bu kısımda e, şey benim versiyonum e, şey 2021 olduğu için sanırım bu PNG olmadı. PNG olmadı ve arkasını göremedim. E, bu Unity'nin ee, 2017 e, versiyonun var varan varsa e, denesin bana söylesin komentlerde ama sanırım yok ve bu video'nun da sonuna geldik var bu videoyu beğendiyseniz beğendi beğenmişsiniz beğendiyseniz lütfen like atın bu videoya online like gelirse e, bu video'nun e, devamı da gelecek 5 like yapacağım çünkü 10 like'ı alamam ee, bu videoya 5 like gelirse bu serinin ikinci bölümü gelecek. Ve sonraki videolara görüşürüz. Bay bay.